Sercan bir koşuya hazırlanıyor. Adım sayarı her gün onun ne kadar koştuğunu kaydediyor. Son 4 günün adım sayar kayıtları da şöyleymiş. Cumartesi 3.89 km, pazar 5.1, pazartesi 10.21 ve salı da 3.35. 4 gün boyunca Sercan'ın koştuğu toplam mesafeyi önce yaklaşık olarak sonra da tam olarak hesaplayarak bulalım. Tam yoluyla yapmak için tüm değerleri en yakın tam sayıya yuvarlayacağız. Mesela 3.89'u 4 kilometreye yuvarlayalım. Çünkü onda birler basamağında 8 var ve 8 5'ten büyük. Yani 3.89'u 4'e yuvarlıyoruz. Sonraki değere bakalım. Onda birler basamağındaki 1, 5'ten az olduğu için, 5'ten küçük olduğu için 5.1'i o zaman 5'e yuvarlıyoruz nokta 10'a de ona yuvarlıyoruz çünkü 2 de 5'ten yine küçük. 3.35' de ne olacak? 3'e yuvarlanacak çünkü onda birler basamağındaki 3 5'ten küçüktür. Şimdi yuvarlanmış değerleri toplayalım. 4 artı 5 artı 10 artı 3 eşittir 22. Yani tahmini değerlere göre Sercan dört günde 22 kilometre koşmuş. Şimdi de gerçek değerleri toplayarak bulalım. 3.89 artı 5.1 artı 10.21 artı 3.35. Ondalık sayıları toplarken biliyorsunuz aynı basamakların alt alta gelmesi gerekiyor. Yani aynı hizada olmaları gerekiyor birler basamağından toplamaya başlayalım. 9 artı 1, artı 5, eşittir 15. 5'i yazıyoruz ve 1'i de sonraki basamağa taşıyoruz. 10'da birler basamağına geçelim. 1 artı 8, artı 2, artı 3, eşittir 14. 51'imizi de ekleyince 15 çıkıyor. Yine 5'i yazıyoruz ve 1'i de bir sonraki basamağa devrediyoruz. Birler basamağında da 3 artı 5 artı 0 artı 3 eşittir 11. Elimizdeki 1 de ekledik ve ne oldu? 12 oldu. 2'yi yazıyoruz ve 1'i onlar basamağına taşıyoruz. 1 artı 1 eşittir 2. Sonuç 22.55 kilometre çıkıyor. Yani Sercan 4 gün boyunca tam 22.55 kilometre koşmuş tam olarak. Aslında tahmini değerimiz olan 22 gerçek değere baya yakınmış. Yuvarlama yöntemiyle gerçek değerden yalnızca yarım kilometre kadar uzak bir değer bulmuş olduk. Şahane.